Benim uzun zamandır takip edenler eminim fark ettiler. Bu giriş yazısı biraz farklıydı. Normalde o giriş yazısında yatırım tavsiyesi vermiyorum diyordum. Bugün ise tam tersine anlatacağım 5 tane önemli yatırım tavsiyesi var dedim. Başta da bunu koydum. Evet bugün sizlere hayatınızı değiştirecek, sizi daha mutlu, daha başarılı ve daha refah içinde bir hayata doğru götürecek 5 yatırım tavsiyem var. Kesinlikle uyumanızı istediğim yatırım tavsiyeleri bunlar. Lamicim yok. Net yatırım tavsiyesi veriyorum ve inanıyorum ki bu 5 tavsiye uyarsanız, çok daha iyi bir hayatınız olacak. Hazır mısınız? Merak ettiniz mi? O halde başlıyorum. Birinci yatırım tavsiyem son derece basit asla. Sağlık. Sağlıkla sorun varsa geri kalan her şey palavra. Sevdiğim bir söz diyor ki, sağlık sorunuz varsa bir tane sorunuz vardır. Sağlık sorunuz yoksa başka sorunlara izin var. Sağlık en ufak bir şekilde bile bizi mahvedebiliyor. Bir diş ağrısı, bir baş ağrısı değil mi? O günümüzü nasıl olmuşsuz etkiliyor. Bu nedenle sağlığımıza yatırım yapıyor olmamız lazım. Sağlığa yatırım yapmanın yöntemleri ne? Egzersiz, iyi beslenme, gece erken yatmak, sabah erken kalkmak. Bütün bunlar sağlıklı hayatın temelleri. Kendimi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Zaman zaman kaçamaklar yapsak bile onları hayatımızın çok küçük bir parçası olarak tutuyor olmak. Bunlar hep sağlığın önemli yatırım alanları. Ve bu sizden vakit istiyor, bu sizden emek istiyor, bu sizden tercihler yapmanızı istiyor. Her şekilde bunlar önemli yatırımlar. O yüzden bir numara önce sağlık çok fazla uzatmaya gerek yok. Eğer sağlığınıza yatırım yapmıyorsanız, günün belli bir miktarını egzersiz ayırmıyorsanız, iyi beslenmek için ekstra çaba harcamıyorsanız, Sabahları erken kalkıp akşam erken yatmayı alışkanlık haline getirmiyorsanız sağlığınız bozukluğu, sağlık bozuk olunca gerisi palavra. Zaten sağlığı bozuk olan insanın diğer alanlardaki yatırımları da bence kötü gitmeye mahkumdur. İkinci önemli yatırım alanı çevreniz. Çevrenizde kimler var? Arkadaşlarınız, dostlarınız kimler? Telefonu kaldırınızı kimle konuşabiliyorsunuz? Bunlar sizi yukarı doğru çeken, ufuk açan, fırsatlar gösteren, kendi hayatlarıyla size örnek olan, özendiğiniz, beraber olmaktan mutlu olduğunuz insanlar mı? Yoksa bunlar sizi aşağıya doğru çeken insanlar mı? Doğru bir çevre inşası en önemli bence yatırım alanı. Çünkü doğru bir çevre varsa bu size vizyon verir. O doğru çevre sizin fırsatları getirir. Doğru çevre size doğru örnekler oluşturur. İyi alışkanlıklar kazanmanızı sağlar. Başka doğru insanlarla tanışmanızı sağlar. Yepyeni şeyler öğrenmenizi sağlar. Doğru çevre çok çok kritik. Buna karşı yanlış bir çevrende tam tersi yönde etkileri olabilir. Maalesef hepimiz çok şanslı değiliz. Çok iyi liselerden, üniversitelerden mezun olup doğal olarak iyi bir çevrenin içinde yetişmemiş olabiliriz. O halde ne yapmak gerekiyor? Bunu yatırım yapmak lazım. Yatırım yapmak demek ne demek? Doğru insanla tanışmak için biraz emek harcamak mesela. Mesela tanışmak istediğiniz bir insan var ama araya kimseyi sokamanız. Ona bir konuda bir teşekkür mektubu yazmak. Mesela hocam sizin şu konuşmanızı izledim. Çok hoşuma gitti, çok mutlu etti beni. Elinize sağlık tanışabilir miyiz demek gibi. Basit bir ipucu veriyorum burada. Bunlar emek, zaman alan şeyler. Bir miktarda belki para da harcıyor olmanız gerekir. İnsanları biraz gezdirmek, yedirmek, içirmek. onu. ufak tefek ağrımalar. Bunlar hep faydalı şeyler. Güçlü bir çevreniz varsa kendiniz de güçlüsünüz. Ve başınıza gelen kötü şeylerde de bu çevre sizi tekrar gün yüzüne çıkaracak. İşiniz kötü gittiğinde oradan birileri size destek olacak. Kariyerinizde bir sorun yaşadığınızda o insanlar size yardımcı olacaklar. Sağlık sorunuz varsa onlar yanınızda olacak. O yüzden çevre inşası diğer bütün hayatın alanlarını da etkiliyor. Bu konuya mutlaka yatırım yapmalısınız. Yatırım yapmanız gereken üçüncü alanda mental sağlığımız. Yani evet fiziksel sağlığımız yerinde ama yetmez. Mental olarak da kuvvetli oluyor olmamız lazım. Kendimize enerji olmamız lazım, enerjimizin yüksek olması gerekiyor, kararlı olmamız gerekiyor, olumlu düşünmemiz gerekiyor, bir yandan da dünyaya stratejik bir gözle de bakmamız gerekiyor. Sırf olumlu düşünmek de bizi bir yere götürmez. Bir vizyonumuzun da olması lazım, o vizyonun sabahları bizim yataktan enerjiyle kalkmamızı sağlaması gerekiyor. Bu yüzden mental da yatırım yapmak lazım. Mental sahada yatırımın birkaç yolu var, bir tanesi içeriye ne aldığımız önemli. Kimlerle arkadaşlık ediyoruz, neleri izliyoruz, neleri dinliyoruz, olumsuz haberlerden besleniyoruz, olumlu şeylerimi daha fazla okuyoruz. Bütün bunlar mental sağlığı belirliyor. Sabahlar erken kalkmak mental sağlık için çok iyi. Bunu iyi biliyoruz. Çünkü sabahları enerji var ortamda bambaşka. O sabahın erken saatlerinde, o fotosentezin yeni saatlerde. Havadaki oksijen azot oranı süper. Sabah kalkıp bir meditasyon yapmak, biraz zihnimizi susturmak, biraz hayallerimiz üzerine kafa yoruyor olmak, şükretmek. Bazı iyi şeyler hayatımıza iyi giden şeyler şükretmek bütün bunlar. ...mental sağlığımıza yardımcı oluyorlar. Fiziksel sağlığımızın iyi olması da mental sağlığa yardımcı oluyor. Birbirini tamamlayan bir şey. İyi bir çevrenin içinde olmak da önemli. Bütün bunlar mental sağlık kuvvetlendiriyor. Ve mental sağlığı kuvvetli insanlar daha doğru kararlar veriyorlar. Daha azimli oluyorlar. Daha disiplinli oluyorlar. Daha uzun süre yılmadan projelerin peşine düşüyorlar. Ve onlar başarılı oluyor. Yatırımcılıklar da bu arada böyle gerçekten. Finansal yatırımcılarda da mental sağlığı kuvvetli olanlar daha başarılı oluyor. Onlar bu şu anda yaşadığımız türden sert piyasa dalgalanmalarına... Daha kararlı giriyorlar, ne yapacaklarını daha bilir hale giriyorlar. Panik yapmıyorlar, en dipte satıp en yüksekte almıyorlar. Mental sağlık orada da çok işe yarıyor anlayacağınız. Dördüncü kritik yatırım alanı aileniz. Özellikle çekirdek aile, çocuklarınız, eşiniz. Buraya yatırım yapmak çok önemli. Buradaki yatırım çok büyük bölümünde sadece aslında vakit ve ilgi gerektiriyor. Çocuklarımızla ilgileniyor olmamız, sevgilimize sevgimizi gösteriyor olmamız, eşimize saygımızı, sevgimizi hiç kesmeden gösteriyor olmamız, bunun için küçük jestler yapıyor olmamız, onların özel günlerini hatırlıyor olmamız, onlarla beraberken kendimizi %100 onlara veriyor olmamız, işte tüm bunlar çekirdek aileye yapılan yatırım anlamına geliyor benim için. Ve eğer çekirdek ailede her şey kuvvetliyse o zaman çok iyi gidiyor hayat. O zaman dışarıdaki zorluklara daha kolay göğüs geriyoruz. O zaman dışarıdaki mücadelenin eve, kaleme döndüğümüzde bütün onları dışarıda bırakıp kendimizi güçlü hissedebiliyoruz. Ayrıca bir de tam tersini düşünün. Ailenizde bir şeyleri iyi gitmiyorsa özellikle çekirdek ailede hayatta hiçbir şeye iyi gitmiyor. Boşanma süreçlerinde iş yapılabilir mi? Çoluk çocukla ilgili dertler varsa iyi yatırımcı olabilir misiniz? Hiçbir mümkün değil. Çekirdek aile o yüzden kritik ama sırf çekirdek değil. Onun bir dış çeperi de önemli akrabalar. Çünkü dedik ya çevre inşası önemli akrabalar da bir çevre. Evet, aralarında hoşunuza gitmeyenler olabilir. Çoğunu siz seçmediniz ve benim de sevmediğim akrabalarım var ama aralarında çok iyi insanlar da var ve ne olsa olsun kan paylaşıyorsunuz onlarla. Ortak düşünebilirsiniz, onların gelişimine katkıda bulunabilirsiniz ve onlara göstereceğiniz bir ilgi, yatırım, hal hatır sormak sizi yine iyi bir yere götürecektir. O yüzden aileye yapılacak yatırımın ciddi bir yatırım aracı olduğunu ve bunun gerekli vakti ve belki de bazen ufak tefek parası harcamaları çok hak ettiğini düşünüyorum. Beşinci ve son alan ne, yatırım alan ne, tabii ki kişisel gelişim. Daha fazla şey öğreniyor olmak, daha fazla şey deneyimliyor olmak. Bir gün öncesinden daha fazla beceriye sahip oluyor olmak. Bunun iki olumlu yönü var. Bir tanesi bu tip gelişim sizin hayatın her alanda daha başarılı kılıyor. Çünkü daha bilgili, daha becerikli bir insan oluyorsunuz. İkincisi mental sağlığınıza da iyi geliyor. Çünkü araştırmalar gelişmeye devam eden insanların kendini iyi hissettikten ortaya koyuyor. Beynimiz daha uzun süre genç kalıyor. Fiziken daha genç kalıyoruz, her yönünde iyi bir şey. O yüzden kişisel gelişimle ilgileniyor olmanız lazım. Bazı insanlar kişisel gelişimle çok dalga geçiyorlar, hiç öyle düşünmüyorum. Haddin Ağaç Kulübü'nde mesela tecrübe ettiğimiz şey şu, biz bir topluluğu zorda birbirimizin kişisel gelişimiyle ilgileniyoruz. Paylaşımlar yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz, birbirimizin projelerine destek veriyoruz, birbirimizin zorlandığı alanlarda destek veriyoruz. Eğer üye olmadıysanız lütfen gelin üye olun, linki aşağıda. En azından ücretsiz ev bültene üye olun, o da iyi bir başlangıç olur muazzam faydasını görüyoruz. Mesela bu aralar 30 gün challenge diye bir şey başlattık. 30 gün boyunca işte şeker yemiyoruz, sabahları erken kalkıyoruz, sabah kalkınca herkes selamlaşıyor. Herkes kullandığı yeni teknikleri, kişisel gelişim teknikleri birbirle paylaşıyor. Müthiş sonuç alıyoruz. O yüzden kişisel gelişimi kişisel yapmasına da gerek yok. Bir ekipte, bir toplulukla da beraber yapabilirsiniz ama mutlaka her akşam yattığınızda bir öncekinden bir alanda birazcık olsun daha iyi oluyor olmanız önemli. Bu hayattaki en önemli yatırımdan. O yüzden okumaya Eğitime, kişisel gelişime, para, zaman harcamaya asla çekinmeyin. Çünkü sizden başka sizi bir yere götürecek asla kimse yok. Doğru çevre, doğru sağlık, doğru mental sağlık bunun hepsi önemli. Ama bir yandan da gelişi olacaksınız ki insanlara da katkıda bulunan insanlar sizin çevrenizde olmak istesinden. Ve siz de yeni yerlere doğru yürüyor olun. Evet, bugünkü bölümün de sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Hatta aç kumaya gelin orada böyle şeyleri çok paylaşıyoruz. Bu yatırımları iyi yapın. Finansal yatırımlar inanın bana daha kolay. Bu saat dalgalanmalarda sizlerle beraberim. Evinden geleceği paylaşmaya çalışıyorum. Olumlu olumsuz ben de etkileniyorum. Ama bu 5 alanım sağlam olduğu sürece, buradaki yatırımların kuvvetli olduğu sürece Bitcoin düşmüş testi yükselmiş bir yere kadar beni etkiliyor. İkisi çok da önemli değil. Üstelik biliyorum ki bu 5 alandaki iyi yatırımlarım bu tarafta beni daha iyi bir finansal yatırımcıda kılıyor. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.